Merhabalar, 5-7 Temmuz arasında çok özel bir kavuşum meydana gelecek. Aslında her yıl meydana gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz. Ama yine de yeni bir sayfa açmak, yeni bir döngü başlatmak, özellikle küresel anlamda içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılı süreçlere karşı bir birlik oluşturabilmek adına çok özel bir kavuşum olduğunu düşünüyorum. Güneş Sirius kavuşumu yaşanacak arkadaşlar. Bunun en yoğun etkisini 6 Temmuz gününde yaşayacak olsak da 5 Temmuz gününden itibaren de etkisine girdiğimizi söyleyebilirim. Öncelikle size biraz Sirius yıldızından bahsetmek istiyorum. Sonrasında Güneş Sirius kavuşumuyla beraber neler yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz bu etkileşimleri bunlardan bahsediyor olacağım. Biliyorsunuz, zodyakta birçok sabit yıldız bulunmakta ve sabit yıldızların özellikle mitolojik anlamda kehanetleriyle beraber astrolojide de bir takım kehanet arayışları adına kullanıldığını farkındayız. Burada özellikle yıldızların parlaklıklarına göre, yıldızların hangi sistemde bulunduklarına göre, hangi zodyak sisteminde bulunduklarına göre, hangi takım yıldızında bulunduklarına göre etkileşimleri de farklılık arz ediyor zaman zaman bazı sabit yıldızlardan da süreçte bahsediyoruz. Ee, özellikle sabit yıldızların ve Arap noktalarının bir gezegenle bir noktayla kavuştuğu zaman çok daha büyük bir şekilde tesir ettiği doğum haritalarında e, bu tarz kavuşumlar olan kişilerin o sabit yıldızın etkisine ve enerjisine girdiği de e, gözlemlenen detaylar. Dolayısıyla burada birkaç derecelik orbu kabul edebiliriz. Veya özellikle doğum haritamızda 14 derece yengeç burcunda bulunan bir gezegenimiz varsa o gezegenle Sirius yıldızının kavuşumunu gözlemleyebiliriz. Yine bilhassa bu bahsetmiş olduğum tarihlerde doğanlarında yine doğum haritalarında Güneş Sirius kavuşumu etkisi hakimdir ve dolayısıyla doğuştan parlak, doğuştan şanslı, doğuştan e, auraları yüksek kişiler olabilir. Tabii ki o güneşin almış olduğu açılar da önemli, yerleşimleri de önemli. E, bunlar e, çok büyük detaylar. O yüzden burada sadece genel adlarıyla Sirius'dan ve bu güneş Sirius kavuşumunun ne şekilde değerlendirileceğinden bahsetmeye çalışacağım. Sirius gökyüzünde en parlak yıldızlardan birisi ve dolayısıyla Çıplak gözde gözlemlenebilen, kolaylıkla seçilebilen yıldızlardan birisi, Yengeç Burcu'nun 13 ila 15 derecesi arasında kabul ediliyor ancak tam derecesi 14 derecedir. Özellikle Jüpiter ve Mars karakterinde güçlü bir yıldız olduğundan bahsedilir. Başarının, onurun, zenginliğin, itibarın, liderliğin, yardımseverliğin, bir misyon, bir vizyon belirlemekle alakalı etkileşimlere sahip bir yıldızdır. Aynı zamanda bu yıldızın kolektife çok büyük etkileri vardır. Yani haritasında güneş Sirius kavuşumu olan kişiler yaptıkları işle, e, inandıkları değer yargılarıyla gerçekten büyük kitleleri etkileyebilecek potansiyele sahiptirler. Tıpkı yıldızın karakteri gibi parlamaları, topluluklar içerisinde parlamaları, bir özellikleriyle ön plana çıkmaları oldukça muhtemeldir. Burada tabii kolektife hizmet eden öncülükler, liderlikler ki biliyorsunuz engeç burcu zaten lider bir burçtur. Temmuz ayında yaşanabilecek muhtemel e, olası sıkıntıları tolere edebilecek benzer nitelikte yüksek enerjilerinde bu kavuşumla beraber yeni bir kapının açılmasıyla aktif olacağını söyleyebilirim. E, bu kapının açılmasıyla beraber aslında dualar, niyetler, dilekler kapıları da açılıyor. Zaten biz bunu yılın belli dönemlerinde yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz ritüellerde aslında e, tamamen bilinçaltımızı formatlamak ve iyileştirmek adına o yoğun enerjiyi değerlendirmemizi sağlıyor. E, gökyüzünde böyle ...yoğun bir çekim etkisi varken bizim de e, kitlesel olarak belirli ritüeller yapmamız, belli niyet tohumları ekmemiz bu enerjiyi daha yukarıya taşımakta ve tesirini dünyevi anlamda hayatımıza çekmekte. Sirius'un güneşle kavuşması özellikle şan, şöhret, ün, kimlik, benlik veya kendi benliğimizin e, parladığı alanları ön plana çıkarma ihtimali getirebilir. Ee, özellikle e, burada siyasiler, devletler, devlet yöneticileriyle alakalı gündemler çok ayyuka çıkabilir. Güneş Sirius Kavuşumu ile birlikte. Yöneticilikle alakalı meslekler, bir kurumda müdürseniz, yöneticiyseniz, CEO'sanız, e, sizinle alakalı çok güzel gelişmeler yaşanabilir. E, aynı zamanda burada tabi bazen e, Güneş Sirius Kavuşumu, Aşırı benlik duygusunu da tetikleyebilir. Bu gölge yönüdür. Bundan kurtulmamız gerekebilir. Gölge yönlerimizi ön plana çıkarmayıp sadece bireysel menfaat ve çıkarlarımızı kullanmak yerine bir hizmet güdüsünde beraberinde getirmeliyiz. Ki Zaten sabit yıldızların genel karakteri bu şekildedir. Özellikle kraliyet yıldızları. Çok güzel başarılar, ün, şan, şöhret, zenginlik getiriyor olsa da aynı zamanda... Bizim bunu nasıl kullanacağımız, hangi niyetlerle bu yola gireceğimiz bu yıldızın akıbetini belirlemekte e, hayli etkilidir. Güneş Sirius kavuşumu tabii ki hangi evinizde yaşanacak buna göre Farklı etkiler de getirebilir. E, tanınma yaşayacağınız alanı gösterecektir. Özellikle yengeç burcunun 14 derecesi hangi evinizde ise bu alanda bir parlaklık, bir tanınma yaşayabilirsiniz. Çok kısaca ben 12 burca dair birkaç cümle paylaşacağım. Bu kavuşumu nasıl yaşayabilirler? Özellikle 14 derece civarındaki gezegen dizilimleri bu noktada ön plana çıkacaktır. Koç burçları ailede parlayabilirler. Aile içerisinde gözde olabilirler. Memleketlerinde, yaşadıkları yerde ana topraklarında parlayabilirler bu süreç itibariyle. Boğa hurçları özellikle yakın çevresinde, kardeşlerinin arasında ait olduğu muhitte parlayabilir. Bununla beraber iletişimde çok parlak bir etkisi olabilir. Kendini çok farklı bir şekilde ifade edebilir. Eğitim hayatında yine keza aynı şekilde özellikle iki öğrenim hayatında böyle parlaklığı sembolize edebilir. İkizler burçları kazançları anlamında parlak bir döneme girebilir. Çok büyük, çok sürpriz, çok mucizevi kazançlar elde edebilir. Kendi kaynakları, kendi değeri tekrar yerine oturabilir. Yengeç burçları hemen hemen her alanda parlayacaklardır. Özellikle bahsetmiş olduğum derecelerde zaten bir kavuşumunuz varsa bu etkiyi sadece bu dönem değil, ömrünüzün belli dönemlerinde çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuzdur. Bu kavuşumla beraber özellikle e, fiziksel anlamda belki parlayacağınız, girdiğiniz ortamda dikkat çekeceğiniz aura'nızın yükseleceği bir süreç yaşayabilirsiniz. Aslan burçları özellikle kendi iç dünyasını aydınlatmaya başlayacaktır. Bilinç aydınlanma yaşanacaktır. Keza spritüel konularda, e, uzak diyarlarla alakalı konularda, kayıplarda, yardımlarda, gönüllü işlerde, vakıflarda ve derneklerde bu dönemde parlayabilir. Başak burçları... Ee, büyük sosyal çevrelerde parlayabilir. Özellikle kariyer ortamı veya büyük kitlesel gruplar, vakıflar, dernekler, topluluklar e, aynı amaç için bir araya gelmiş insanlar arasında parlayabilirler. Terazi burçları kariyer hayatlarında bu dönemde parlayış ve yükseliş yaşayabilirler. Gerçekten kariyerlerinde istedikleri bir takım fırsatlar onlara sunulabilir. Akrep burçları özellikle Uzak memleketlerde parlayabilirler. Belki yurt dışında, belki hukuksal alanlarda, belki hak, adalet ve aynı zamanda sosyal medya alanlarında bu parlamayı yaşayabilirler. Evet, yay burçlarına geldiğimiz zaman 8. ev özellikle burada tabi ki değerin biraz sonradan anlaşılması durumu söz konusu olabilir. Eşi dolayısıyla, ortağı dolayısıyla, biri vesilesiyle parlayabilirler. Yine kendi karanlık yönlerini ifşa ederek, kendi karanlıklarıyla yüzleşerek parlayabilirler. Başkalarının paralarını yönetme konusunda yine bu süreçte parlayabilirler. Oğlak burçlarına geldiğimiz zaman özellikle ikili ilişkiler alanında çok sürpriz ilişkiler, çok güzel partnerler, çok güzel bağlantılar, kontratlar, sözleşmeler, evlilikler vaat edebilir oğlak burçlarına. Bu süreç tabii ki gölge yönlerinde her zaman e, aklımızın bir köşesinde bulundurmamız gerekiyor. Çok parlak kimselerle birlikteliklerde yaşayabilirler. Kova burçlarına geldiğimiz zaman e, özellikle günlük hayatlarında yaptıkları işlerle, çalışmalarıyla, azimleriyle parlayabilirler. Yine e, hayatlarını organize etme biçimleriyle, düzenleme biçimleriyle parlayabilirler. Sağlık alanında, hizmet alanında parlaman sağlayabilirler. Balık burçlarına geldiğimiz zaman ise Özellikle çok şanslı hissedebilirler bu süreçte kendilerini. Çocuklar, çocuklara kendini ifade etmek, aşk yaşamak, eğlenmek, daha keyifli aktivitelerde bulunmak. Belki bir eğlence ortamında parlayabilirler. Belki sanatsal bir alanda parlayabilirler. Belki bir becerilerini ortaya koymak noktasında çok parlak bir süreç yaşayabilirler. Tabii ki arkadaşlar bizler bu videoları çekiyoruz. Her videonun altında bu tarz yorumlar geliyor ama hepimiz bu etkileri aynı biçimde yaşamayacağız. Öncelikle Bizlerin bu videoları çekme maksadı ya tedbir almanız maksatlı ya da bu enerjiye kendinizi hazırlamanız maksatlı. Dolayısıyla doğum haritalarınızı destekliyorsa sizin de yeterince çabanız varsa bu etkileri, bu enerjileri yaşayacaksınız. Aynı zamanda bu süreçle beraber başlayan bu sirius kapısının açılmasıyla beraber gelen enerjileri doğru şekilde kanalize etmek adına güzel niyetlerle sanki bir yeni yıla giriyormuş şeklinde 2022'nin İlk yarısını uğurlayarak ikinci yarısına merhaba diyebiliriz. Her ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun yeterince zor olmuş olsa da bizim güzel niyetlerimiz, güzel enerjilerimiz bunları her zaman tolere edebilecek vaziyettedir. Evet böyle kısa bir video paylaşmak istedim sizlere. Umarım... Her birimiz muhteşem mucizeler ile karşı karşıya kalırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus ve opikusastroloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yeni başlayacak olan astroloji eğitimi için bilgi almak isteyenler yine opikusastroloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirler. Sevgilerimi gönderiyorum. kalın.